İlk gördüğünüzde siz de fazlasıyla şaşırdınız değil mi? Bu da ne işe yarıyor? Acaba hoparlörü mikrofonu nerede? Günlük hayatta ben bunu nerede kullanacağım? Acaba köpeğimi arkadaş olarak mı alsam? Saçma sapan düşünceler içerisine girmeyin. Adamlar alt tarafı bluetooth hoparlör yapmışlar. Farklı bir tasarım ve dizayna sahip olan bu hoparlör aslında çok fazla bir şey vaat etmiyor. Telefonla görüşmede bas ve konuş özelliğini aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani eller serbest bir şekilde telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 10 metre civarında bu ürünü kullanma açısına da sahipsiniz. Ve evinizde dekor amaçlı da kullanabilirsiniz. Ses kalitesi konusunda biraz endişeliyim. Fazla iyi olmayabilir. Ama yine de sizler için açıklama kısmında kısmına eklemiş olduğum Bluetooth hoparlörlere de bakmanızı tavsiye ediyorum en azından daha güzel görünen daha istedik farklı bir hoparlör de alabilirsiniz ama tarzınız bu kadar ağırsa bu kadar keskin bir bakış istiyorsanız aktüellere gelecek olan bu hoparlörü kaçırmayın ve unutmadan hatırlatmak istiyorum her hafta gerçekleştirmiş olduğum çekilişlere katılmayı unutmayın açıklama kısmına çekiliş şartlarını ekleyeceğim ve unutmayın çekiliş şartlarını bir defa yerine getiriyorsunuz ve her hafta sizleri çekilişe dahil ediyorum. Bir sonraki aktörün ilk bakışına görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.